güzel. Evet ilk soru unipolar bozukluğun bipolar bozuklukla bir ilgisi var mı? Unipolar bozukluk ve majör depresyon teşhisiyle ilaç tedavisi görüyorum. Bipolar olmak istemiyorum demiş bir izleyicimiz. Bir kere unipolar demek tek uçlu demek, tek kutuplu demek. Bipolar demek de çift kutuplu demek. Unipolar deyince genellikle depresyonu anlıyoruz. Ee, Depresyon hastalığını anlatıyor ünipolar kelimesi. Oysa ünipolar mani de var yani tek başına mani ile giden hastalar da var. Bütün hastaların yaklaşık yüzde beşini oluşturuyor bipolar bozuk hastalarının. Onlara da ünipolar mani deniyor. Hem yani bipoların alt kısmı ama neden unipolar deniyor derseniz aslında bir kişiye tanı koymak için sadece yani bipolar tanısı koyması için mani geçirmesi yeterli. Bir tanım farkı yani bu. Oysa sadece depresyonlarla giden bir hasta, ona unipolar depresyon deniyor. E, depresyon ve maninin ne olduğu konusunda kısa bir bilgi vereyim. Depresyonu hepimiz biliyoruz. Hayattan zevk almama, moral bozukluğu, karamsarlık, ümitsizlik, yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik, geleceğe ilişkin olumsuz düşünceler, e, iştah kaybı, uyku bozukluğu vs. şeklinde giden bir psikiyatrik hastalık. En yaygın psikiyatrik hastalıklardan birisi. Sadece bu şekilde devam ederse... Buna unipolar depresyon diyoruz. Ve bu tekrarlayıcı da olabilir. Bazı insanlarda mesela 20-30 yıldır hep genellikle kış mevsimlerinde vesaire tekrarlıyor olabilir. O zaman tekrarlayıcı unipolar depresyon diyoruz. Veya bazen kronikleşebilir, aylarca, yıllarca sürebilir. O zaman da kronik depresyon deniyor. E, çeşit çeşit formları var. Bipolar bozukluk ise e, asgari bir manik atakla giden ve işte buna eşlik eden... ...depresyonun olduğu veya olmadığı hastalıklara deniyor. Bipolar bozukluk, yani hem depresyon hem mani esas olarak. Ama tekrar söylüyorum, sadece mani bile gözükse buna da bipolar bozukluk deniyor. Ee, ünipolar bozukluktan bipolar bozukluğa, bozukluğa, yani sadece depresyondan bipolar bozukluğa bir geçiş var mı? Evet, hastaların önemli bir kısmı zaman içerisinde bipolar bozukluğa dönebiliyor. Özellikle... Belli özelliği gösteren e, ünipolar depresyon hastalarının daha sonra bipolar bozukluğa dönüşme riski fazla. Mesela hamilelik döneminde depresyona hamilelik sonrasında özür dilerim doğum sonrasında e, depresyona girmiş hanımların yüzde ellisi hayatlarının geri kalan kısmında e, da hipomaniye girerek bipolar hasta olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Yine adet öncesi gerginliği olan depresyon hastalarının bipolar bozukluk olma riski fazla. Yine tiroid sorunları olan e, hastaların depresyon hastalarının bipolar bozukluk olma riski fazla, migren atakları olan bipolar bozu e, unipolar bozukluk hastalarının zaman içerisinde bipolar hasta olma yani mani hipomani geliştirme riskleri fazla, e, yine disforik yani irritable öfkeli depresyonların bipolar bozukluğa dönüşme riski fazla. Öyle sayılabilir. Bir de karma ataklar var. Yani hem depresyonun hem maninin aynı kişide, aynı anda, aynı zamanda veya aynı günlerde gözüktüğü tablolar var ki bu karma bipolar bozukluk dediğimiz şeyin de seyri hem ünipolar hem bipolar bozukluğa göre maalesef daha güç tedavisinde daha büyük zorluklar var. Her iki hastalığın da tedavisi esas olarak farmakolojik yani ilaç tedavisi. Fakat ünipolar depresyon özellikle e, olayla, olaylara bir reaksiyon olarak gelişmişse ve hafif orta düzeylerde ise psikoterapinin de etkili olduğunu biliyoruz. Bipolar bozuklukta da psikoterapiyi kullanıyoruz. Daha çok e, ilacın yanında hastalıkta baş etmek üzere e, tekniklerimizden birisi. Yani kişilerin daha fazla atak geçirmemesi için, çevreleriyle olan ilişkilerin bozulmaması için kişiler arası ilişkiler ve sosyal ritim terapisi yapıyoruz. Bipolar bozuklukta. Yine ben bununla ilgili Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabın editörüyüm, çeviri editörüyüm. Bu kitap aynı zamanda benim de eğitimime sağlamış olan Helen Frank tarafından Amerika'da üretilmiş, yayılmış bir tedaviyi anlatıyor. Helen Frank'tan ayrıca eğitim adımı bahsettim. Değerli bir kitap, değerli bir psikoterapi. Diğer yandan ünipolar depresyonun tedavisinde de psikoterapilerden istifade ediliyor hafif orta düzeyde olanlardan, şiddetli olanlarda psikoterapi o kadar geçerli değil. Minipolar depresyon tedavisinde en çok işe yaradığı gösterilmiş psikoterapiler bilişsel davranışçı psikoterapi ve kişiler arası ilişkiler psikoterapisi. Yine kişiler arası ilişkiler psikoterapisi alanında da ben hem terapistim hem de aynı zamanda eğiticiyim. Bu nedenle iki uçlu bozukluğun da bipolar bozukluğun Tek depresyon, ünipolar depresyonun da tedavisinde e, psikoterapilerden istifade etmenin gerekliliğine e, bu vesileyle işaret etmiş olayım. E, hastaların bu tedavilere ulaşması önemli. E, hekimlerine psikoterapiden de fayda görüp görmeyecekleri hususunu mutlaka sormalarında fayda var. Fakat özellikle bipolar bozukluğun psikoterapiyle tedavi edilebileceği yani ilaçların üzerine psikoterapinin de ekstra katkı sağlayacağı meselesi henüz psikiyatristler arasında bile yeterince bilgi sahibi olunan bir konu değil. Dolayısıyla hani bir psikiyatriste gidip bipolar bozukluğum, ayrıca psikoterapide almak istiyorum dediğinizde bunun için bir psikoterapi yok şeklinde bir cevapla da karşılaşma riskiniz var. Oysa hem psiko eğitim, hem kişiler arası ilişkileri ve sosyal ritim terapisi, hem de bunlara benzeyen birkaç tedavi modeli bipolar bozukluğun psikoterapisi için geliştirilmiş durumda yine bilgisel davranış psikoterapilerde kullanılabiliyor. Burada hastamız neyi soruyor? Unipolar bozuklukla bipolar bozukluğun bir ilgisi var mı? Evet söyledim. Unipolar depresyonların zamanla önemli bir kısmı bipolar depresyona dönüşebilir. Dolayısıyla tüm depresyon hastaları aynı zamanda bipolar bozukluk adayıdırlar. O nedenle gelişmeleri iyi izlemekte fayda var. Yine ailelerinde bipolar bozukluk görülmüş olan unipolar depresyon hastalarının zaman içerisinde bipolar bozukluğa dönme riski de yüksektir. Bu açıdan da hastalıklarını incelemelerinde fayda var. Hekimlerine de o ailedeki bipolar bozukluk öyküsünü vurgulu bir biçimde anlatmalarına ihtiyaç var. Çünkü özellikle antidepresanların unipolar depresyonu bipolar hastalığa çevirme, tetikleme konusunda rolleri var. Hekimler de bunlara dikkate alarak ilaç yazacaklardır. O nedenle hekimleri doğru bilgilendirmek büyük bir önem taşımaktadır. Bazen hekimler yeterince aile öyküsü alamamış olabilirler. O nedenle bu aile öyküsünü doğru aktarmakta fayda var. Diğer yandan antidepresan kullanımı sırasında ortaya çıkan aşırı hareketlilik, çok konuşma, çok para harcama, coşku, özgüvende artış, az uyudu halde kendini enerjik hissetme... Kendini bazı önemli rollerde, konumlarda hissetme, özgüvende gereğinden fazla artış ve işte bu grandiozite dediğimiz, büyüklenme dediğimiz belirtilerin ortaya çıkıyor olması ciddi bir bipolar bozukluk e, yapısal zemini olduğunu, biyolojik zemini olduğunu gösterir. Dolayısıyla hastalarımız antidepresan kullanırken de tek uçlu depresyonda özellikle bu bipolar, depres, bipolar hastalığa dönüşme riskini doğru değerlendirmeleri gerekir. Bu tür belirtiler ortaya çıkarsa bunları mutlaka hekimleriyle paylaşmalılar. Ve yine unipolar e, depresyon hastalarının yakınları da bu belirtilere karşı daha uyanık olmalılar. E, bu hastamızın söylediği, bu izleyicimizin söylediği ünipolar depresyon yani macer depresyon hastasıyım ve bipolar bozukluk olmak istemiyorum sözüne e, karşılık diyorum ki özellikle o zaman ilaçlarınızı düzgün kullandınız ve sonuçları doğru rapor ediniz. Hekiminize doğru bilgi veriniz. Siz de Dikkatli olunuz bu söylediğim az önce mani belirtileri görülüyor mu veya hipomoney belirtileri görülüyor mu bunları da Google'dan tarayarak mani veya hipomoney belirtileri diyerek bakabilirsiniz. O zaman bipolar bozuk riskinizi de gözden geçirmiş olursunuz.